Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Samsung sahiplerine çok güzel bir haberimiz var bu videomuzda. Bu videomuz zaten onlara özel diyebiliriz. Çünkü Samsung geçtiğimiz günlerde 3 yıl boyunca Android güncellemesi alacak olan modellerini açıkladı. Malum günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi Android cephesinde telefonların güncellemeleri almamalı. Bugün kalkıp bir amiral gemisi modeli alıyorsunuz, diyorsunuz ki ya bu telefon 3-4 yıl güncelleme alır. Fakat bakıyorsunuz ki ikinci senesinde güncelleme gelmiyor. Tabii burada bütün markaları kastetmiyoruz ama bunu yapan markalarda mevcut. Kalkıyorsunuz, orta segment bir model alıyorsunuz, aldığınız model güncelleme bile almıyor. Bunları göz ardı etmemek lazım çünkü Android'teki yeni güncellemeler pek çok Yeni özelliğini de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla kullanıcılar yeni aldıkları cihazlarda bu özelliklerden faydalanmak istiyorlar ki bu da en doğal hakları diyebiliriz. Şimdiye kadar iOS'in Android'e göre en önemli yönü güncellemeleri patır patır almasıydı. Fakat Samsung'un bu vaadiyle birlikte artık Samsung sahipleri de önümüzdeki 3 yıl boyunca rahat edecekler diyebiliriz. Çünkü 3 yıl boyunca daha doğrusu 3 nesil boyunca Android güncellemeleri telefonlarına gelmiş olacak. Peki ama bu modeller hangileri? Kalkıp da öyle bütün Samsung modellerine bu güncellemeler gelmeyecek. Bunu hemen belirtelim. Genel itibariyle üst segmentte yani amiral gemisi sınıfında gelen modellerin hepsine gelecek. Bunu baştan söyleyelim. Orta segmentte bazı modellere gelecek. Giriş segmentinde ise ne yazık ki hiçbir Samsung modeline 3 yıl sözü verilmiş değil. Muhtemelen zaten onlar bir seneye alır. Ya da almaz arkadaşlar. Bir de Tablet kullanıcılarına güzel bir haber verelim. Tablet kullanıcıları için de 3 yıllık Android güncellemeleri sözü geçerli. Dilerseniz şimdi daha fazla lafı uzatmadan sizleri bu modellerle baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Samsung geniş kategoride bir cihaz listesi yayınladı. Pek çok cihaz var bu listede ama genel itibariyle böyle fiyatları biraz yüksek olan cihazların listede yer aldığını görüyoruz ki. Bence bu da normal çünkü 3 yıllık güncelleme sözü öyle herkesin pat diye verebileceği bir söz değil. Günümüzde çok böyle övdüğümüz markalar bile 2 yıl güncellemeyi anca veriyorlar. Sonrasında ise güvenlik güncellemelerine dönüyorlar. Dolayısıyla burada Samsung'u da tebrik etmek gerekiyor. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.